Misafir çocuk gibi dün geldin dağıttın gittin ben her gün kokunu apardım yazıp sustum sendin gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez düşmeye doyamadım. Doyamadım dipsiz dip kuyumdu Kırılan hayallerimin başrolu oluyorum Seni affedecek yol Gitsin. Ben her gün kokunu öperdim Yazıp sustum sendin Gönül almayı bilmeyene Ömür emanet edilmez Kaderin izin Şansın gücü yetmez Düşmeye doyamadım Düşmeye doyamadım, nipti uyumdu. Kırılan hayallerimin başrolü olup seni affedecek yollar bulmaktan yorulup seni ben gibi kim sever sanıyorsun? Seni ben gibi kim? ...sever sanıyorsun...